Merhaba arkadaşlar bugün YouTube kariyerimizin ilk ilk video atıyoruz İlk videomuz Haydeden olacak ee, Bu benim hesabım bir süredir oynamıyordum son iki haftadır oynamaya başladım şu an 21 ile sizinle beraber 22 seviye olmak istedim ee, tekneimiz aağırdı teknemizi gönderdik Far pasta bu aktif olan tüm güleleri bitirdim Yeni görevlerden sadece bu kaldı. Dükkanda makine namına bir tane kek fırını kaldı. 12.000 liraya onun için para biriktiriyorum. Şu an mahallemi göstermeyeceğim. İlerleyen zamanlarda göstereceğim. şunları bir cevap verelim. Ee, tekne için pamuk biriktiriyorum. Evet, 12. seviye olduk bile. 22. seri olduk bir de Pardon ee, Bakalım ne geldi Daha fazla yeri mi ihtiyacım var Ne oluyor? Ne oluyor ya? <gülüyor> ha. Bu ne? Binaların için daha fazla alan diyor he bunları istiyor anladım Tamam. mesela burayı açmak için aynen anladım yavaş yavaş onları da açmaya başlayacağız orayı da anladığımıza göre şu an devam edebiliriz ee, şu an e, ilk videomuz olduğu için bir güzel başlangıç yapmak istiyorum sizden İlk videoma bir 10 beğeni, bir 5 tane artı abone gelmesini isterim tabii ki de. Eee de sizin şeyiniz, ister beğenin, ister beğenmeyin. Patlamış mısır, işte patlamış mısır da üreteyim. Kaç tane olmuş? 6. Mısır kalmamış. Şu haline 5 dakika sürüyor zaten ama 2 taneyle olacak bir iş değil. Hemen başka. Oh, yer. Toh, toh, toh, toh, toh, toh, toh. Akre. Grege sabah almıştım o yüzden Grege bakamam. Şu da mısır. Yine de bir bakalım belki gelmiştir yeni şeyler. Gelmemiş. Arkadaşlarımıza bakalım. Eee eee alalım görev için. Hem yani kurabiye 5'in de çıkmış oluruz. bal kababam yumurta bir şey kalmadı yok Mısır şu an piyasada gözükmüyor diyelim şu random bir hesaplara gidelim bakalım belki reklam vermemiş ama satıyorlardır yok o zaman bununla zaman kaybetmeyelim yani o yüzden bunca başlarız ona eee başka haneye ihtiyorduk kurabiye 8 tane var yani ortalama olarak bir şey yaptık. Patlamış mısır üretmeye çalıştık. Şu pamuklardaki elim 28 tanenin şurayı şöyle dolduracak kadar tam. 19 tane 38 tane daha gelecek. 9 tane de elimizde arada 47 tanemiz olacak. Bence gayet yeterli. Eee kurabiye'den 8 tane var üretmeye Öğretmek istemiyorum şu an. Bazım olursa öğretirim tekneyi için. Yarınki tekneyi de sizinle beraber göndermeyi düşünüyorum. Ha, yemlerini verelim şöyle. Niye almıyorlar? İki tane var ama. Ha burada. Domuzlara da yem ama ha. yani Şu hayvansal ürünlerimizi alıp yolumuza devam edelim. Şöyle. Daha koyunlar olmamış. Tavuklar her yarım saatte bir oldukları için mübarek. Şurada bir tane yumurta yok. Var. Niye almıyoruz? Allah. ilk videodan çıldırttılar bizi. Ya veriyoruz. Almıyorlar sonra. Evet. Tamam. Neyse. Allah Allah. Neyse. Tavuk yemi böyle şey mısırdan dolayı tavuk limonuzlara başlayalım ama havuç yeterli değil. Havuç bekleyelim mi yoksa buradan mı alalım bir bakalım. Yeni gelmiş gibi. Ha mısır geldi. Mısır 10 tane aldık yeterli şu an 1 2 3 4 12 tane oldu tam 12 tane tamımız vardı Şu an tavuk ihtiyacı tamamlandı ee, İnek yeme de iğne kemine de başlayalım şu Şugara gibi hayır üzgünüm diyelim Boşuna beklemesin şu Pamukumuz yok mu Pamuk varmış pamuklu gömlek yapalım pamuk istiyor yine allah pamuğa ihtiyacımız olduğu yine geliyor vermeyeceğim onu şu anda yarınki görevden sonra onları harcayalım bakalım He, şunları doldurduk şu görevde sıra pankek istiyor ee, pankek yapalım esmer şeker de üreteceğim orası boşsa. Havuç istiyor. Havuç kolay. Bunu da yapalım. İki dakikada üç tane mısırımız var. Bunu da ki şey geldikten sonra yaparız. Bir tane mısır ekmeği ile bir tane tereyağı kalmış. Bir tane tereyağı ağzı mandala Bir tane de mısır ekmeği. Bugün mısır ekmeği şerbet. Bir de gün vardı görevlerde. onları hepsini bitirince mısır ekmeği stovumuz bitti. Bastırmalı üretiyormuşum daha bu görevlerde o kadar farm pasta iki meyve çalışsak ama şu an para ihtiyacım olduğu için onu fazla yapmayacağım bakalım yarın onu aldıktan sonra bakarız başka şu an uşağıda o zaman boşta kalacaklar havuç nah cüresinde sayfa suyluyesi de bir iki tane ekelim üç tane çünkü az sonra ihtiyacımız olacak Tavuk yemleri boşa düşecek burada 3 dakika sonra. Hem atmış mısır. Şu anda üreteyim ya da boşta kalmasın. Asıl olur. Hemen seri üretime geçeceğiz. Ee, tamam biter Aa bir tane daha kaldı onu da ekeyim. İki tane bırakmayı istiyordum burası için ama olmadı. Sorun yok. Devam edelim. Başka ne kaldı? Mahalleyi göstermeyecektik. Orca. Ah o 4 hmm. tanemiz var üretiliyor o zaman. Yarın sabaha kadar. Şunları satalım. Para almamız lazım. İki şeyi ondan da dolduracağım. Nerede? 468 lira. iki tane satılsa bin lira. 10 tane liman 396 lira. Şu an o ambar, ambar genişliyor mu acaba? Aa. Bir çivi eksimis. Bir çivi e... eksimis. Tam doğru daha Doğrusu ne? E evet. TV BNT hiç tane kötü diyor. Satılmıyor. İhtiyacım yok ama. Tamam. Ya... Ya, Yapılmıyor. Aynı BNB ile düşer de satılır. Teorjunu. Spot'ta hem bunlar daha çabuk satılıyor. 2012 video bitmeden önce bunlar reklamsız. satılıyor Başka çalışmamak makinemiz kalmadı Biraz Maldıramızda ikinci ürünü koyalım o zaman Evet Tarlalarımızda biraz gezelim Ne kaldı biraz buğday üretim yapalım o zaman şu boştakilerle ee, Başka Bir dakika En yakına çıkabilecek şey bu O Bu da Bunlar nasıl geliyor acaba şu mandıranın ikinci ünlüs krema mı koyalım tere ama kremalı görev hiç yok bana ilk defa vay be kremalı görev gelmedi ee, şu anlık Clash of Clans, e, Hayday, Minecraft ee, biraz yerlettikten sonra Clash Royale, Clash Brawl Stars videoları da gelecek Ne kaldı? Biraz bekleyelim. Aplavok gelmiş. İkinci partına sokamıyoruz bunları. Domuz yemi için havuç yok. Koyun yemi elimde var. Ama üretmeyeceğim. Yani elimde var. Onun için üretmeyeceğim. Burada bir şey kalmış. Bana lazım olan şeker kalmış. Zaten bir tanemiş gerek yok. Benden var mı şeker kalmışım? Bir dakika bakayım. Aismer şeker üretilecektik. Hazır bırakılmışım. Şey Görevler de lazım oluyor. Buralarda üretmek için. Şu mısırlar, pamuklar. Sayfa sünnesi, havuç. Arkanda biraz tuttuklar. 8'e bir 1 hayvan az kaldı bu geliyor 3'e 8 ana 2 tane mi kaldı aynen kedi için <gülüyor> mahalleyi de gösterdik ama bir şey olmaz kedi için 2 tane yeşilden kaldı yeşil bu yeşil kart mıdır nedir ondan kaldı 2 tane 27 stool şu bodayları toplayalım. Başka. Bir tek üretmiyoruz. Bir göre bitir. Videoyu bitirmiş olsun. O da hoşuma solar olsun. 4 2 4 4 8 tane gelecek. Elimde mısır. Yok hiç yok hatta. 8. O zaman biraz mısır almam lazım. Ben ki para verip Oyun bana para açartıyor. Havuç var. Havuç ek dikmiş olmazsa. Mısırlar olmuş. Videomuzun süresine de bir bakalım. Daha bir 5 dakikada uzatırız o zaman. Bir 5 dakika daha uzatacağım. O zaman. Onlar olsun görevi tamamlayıp son bir kez makinelerimizi tutlayacağız ve bitecek. Ama ne yapacağız o zaman kadar? Evet arkadaşlar yine beraberiz. Mısırların olmasını beklerken sizi sıkmak istemedim. Midomuk kestim ve yine devam ettiriyorum. Mısırlarımızı topladık. Ee, tavuk yemlerimiz. Ee, başka. Ama burada şeyleri versem. Vereyim mi? Sütlerim hepsi bitecek. O bunlar Me... neyse hiç hiç okumaya okumakla uğraşmayacağım Cam satılmış. Ben dedim size. Ee, tavuk yemlerimiz üretilmiş bile o derece artık. Aa, 9 tanesi üretilmiş. İnek yemlerimizi bir tanesi üretimde, ikincisi Üçüncü üçün soya fasulyesi gerek ama soya fasulyesi yok maalesef. Balta. o yedi tane. Yedi tanesi 250 lira. Ve, ee, şunu da temizleyelim o zaman. Şu yakında olanları. Hemen şunları ya da yakında olan başka bir şey kaldı mı diye. He. Şu ne oluyor lan? 9 <gülüyor> <Dokuz> tane baltamız <gülüyor> olmuştu şu an. Ha, başka şu da temizleyelim o zaman? Dokuz tane baltacıydık. Videonun şansına. Sabahtan beri bal baltı balta arıyorum, bulamıyorum. Maaşlarımız yine canlandırılmış arkadaşlar tarafından. Şu sevgiler gün etkiliinde de ikinci şey kala geldim. Çiftliklere gidiyorum. Hepsi tekneyle şey istiyorlar bunlardan Bende de olmadığı için yardım edemiyorum Çok az bir şey istediklerinde bende oluyor Onlara da başlıyorum zaten Hemen başka <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Şu görevi de gönderelim söz verdiğimiz gibi artık Sütlerimiz bitti amış olmaz yarım saate kadar çıkarlar inşallah çıkmıyorlarmış aa üretmişiz zaten tamam sütte olan işimiz bitmiş soya fasulyesi lazım kalmadı bence de bilsin artık de de atalım da bırakalım dur tüm fabrikaları hemen bakalım boşta fabrika bırakmayalım ee... Başka başka, bunda hangisine ihtiyacımız var? Şuna, şuna bir bakalım yeni gelen görevde. Barbekü'de ikinci pankek lazım ama esmer şeker. Bu videodan sonra hem esmer şeker istiyor hem pankek istiyor. Vay be. Ee, mısır ekmeği ile tereyağı istiyor. M mısır ekmeği ile tereyağı var. M mısır ekmeğini üretmişiz ana oraya ihtiyaç çok o zaman para için harcıyoruz ahodu doluk ek üretelim hmm. için sıra bekleteceğiz bunlara dokunamıyorum sayfa süresi istiyor hepsi. hemen hemen daha yemleri bitti zaten şuradan satılan başka bir şey kalmamış şu ikinci iki tane börekler değil de bir tane bana verelim tamam Evet, Bugünkü video'nun da sonuna geldik. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.